Herkese merhaba. Çiçeğinin solduğu orkidelerimizin çiçek saplarında budama yapmıştık. Bunlar bir, iki, üçüncü boğum, dördüncü boğum. Buralardan budama yaptık. Üstüne şöyle göstereyim. Buralara tarçın sürdüm. Ve sonra şu noktalar bakın net çekmeye çalışacağım. Bu boğumlara vazelin sürmüştük. Evet, görünüyor. Şuradan bakın. yumru verdi. İnşallah buradan bir yavru almaya başarırız. Yine aynı şekilde burası da olacak gibi duruyor ama emin değilim. Orkidelerimiz üzerinde çalışmaya devam. Yeni yapraklar veriyorlar. Bakın. Yeni bir yaprağımız var. Burada da yine çiçek sapından orkide çiçek sapından kök almaya çalışıyoruz. Bunun çalışmaları var. Umarım tutar. Orkide üzerinde çalışmalara devam